Değerli izleyenler, Türklerin tarafsız ana haber bültenine karşınızdayız. Ben Nelzüber Tarık Yılmaz'la haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda gününe çıkan gelişmeleri sercim paylaşacağız. Ben haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımıza tanıştık olursak. Twitch Tarık Haber, TV Face, e, Sosyal Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV Facebook tark haber linketi tarık haber yay tarık haber tambır tarık haber İslamet, tarık haber twitter tarık haber reddit Life, 74, 8, youtube tarık haber TV, VK, ömer tarık yılmaz yapları diğer sosyal medya kanallarımızı tarayacak olursak pikolive'da yayındayız pikolive kanalımız tarık haber tv'den bir ulaşabilirsiniz YouTube canlı yayında yayındayız efendim. YouTube canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den üzere ulaşabilirsiniz. Likele <Gülüyor> yayındayız değerli dostlar kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Kırbo'da yayınlıyoruz efendim. Trovo kanalımız Tarık Ağabey TV'de yayında izliyoruz. Ve ana haber bültenimiz başlıyor. İka bir tek çöğe alıyoruz dediği belirli bir yüz Ötleteceğiz dedi değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'teki skandal terör örgütü eylemiyle ilgili sert mesaj geldi. Bedeni bir de yükledi. programında gençlere bir araya geldi ve gündeme ilişkin birçok konuya değindi. İsveç'teki teröristler tarafından yapılan skandal eylemle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teole mücadele Türkiye'yi dışarıdan kuşatamaz Kurgu kendi içinde çok kahve çok sağlam dedi. Bunlara da bunun bedenini bile 100 bile bin öğretiyoruz. Öğreteceğiz ifadelerini kullanın. Alman istihbarat terör örgütü elemi ile ilgili bir sen 15 Ocak 2023-20.04 son güncelleme 15 Ocak 2023-21.10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Gençlik Buluşması programında gençlerle bir araya geldi ve gündeme ilişkin birçok konuya değindi. İsveç'te teröristler tarafından yapılan skandal eylemle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede Türkiye'yi dışarıdan kuşatamazlar. Türkiye kendi içinde çok kabir, çok sağlam. Bunlara da bunun bedelini bire yüz, bire bin ödetiyoruz, ödeteceğiz ifadelerini kullandı. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla Gençlik buluşmasında Tetiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, Geçen hafta Volkswagen arenayı hınca hınç dolduran 10.000'e 10 yakın üniversiteli gençle, Üniyak programında bir araya geldiklerini anımsatarak, bugün de fethiyeli ve muğlalı gençlerle hasbihal etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Gençleri Allah için sevdiklerini, gençlere güvendiklerini, gençlerin ışıllayan gözlerinde Türkiye'nin aydınlık yarınlarını gördüklerini ifade eden Erdoğan, bizim size verdiğimiz adne neye? Teknofest Gençliği Özellikle küresel siyasette sizlerden çok farklı konumlar bekliyoruz. Kendinize inanın, güvenin. Çünkü bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak, diye konuştu. Hedefimiz buğdayı olup fakir Afrika ülkelerine göndermek. Erdoğan, küresel siyasette Türkiye'nin yeri ve konumunun çok farklı olduğunu dile getirdi. Rusya-Ukrayna olayında Türkiye'nin konumunun görüldüğünü, Karadeniz-Tahıl koridorunda sorunu çözen ülkenin Türkiye olduğunu anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Ama işimiz bitmedi. Herkes Rusya'ya saldırırken biz Rusya'ya saldırmadık. Tam aksine Sayın Putin'le olan ilişkilerimizi daha önce nasılsa yine aynı şekilde koruduk. Hatta şöyle de güzel bir teklif yaptı, tahılı ücretsiz göndereyim dedi. Biz de senin ücretsiz göndereceğin tahılı bizde fabrikalarımızda una çevirir, senin de arzu ettiğin gibi fakir Afrika ülkelerine göndeririz dedik. Şimdi hedefimiz buğdayı una çevirip fakir Afrika ülkelerine göndermek. Çünkü %44 Avrupa'ya gitmiş bugüne kadar. Afrika'ya %14 gibi bir oranda gönderilmiş. Şimdi biz bunu dengeleyip o fakir fukara, garip gureba Afrika ülkelerine göndererek onların beklentilerine en güzel cevabı vermiş olacağız. Bütün bunlar bir taraftan yürürken diğer taraftan da Türkiye'de biz yatırımlarımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Durmak yok, yola devam. Rami Kütüphanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü tarihi bir adım attıklarını... Kültür ve Turizm Bakanı Riyasetinde 36 bin metrekareyi geçen kullanım alanı, 51 bin metrekareyi bulan peyzaj alanıyla toplam 110 bin metrekareye ulaşan Rami Kıştası'nı İstanbul'un bir numaralı kütüphanesi haline getirerek açılış kurulunu yaşadıklarını anlattı. Burada öğrencilerin çorbasını, çayını, kahvesini içeceğini, kekini yiyeceğini ifade eden Erdoğan, ücretsiz, 24 saat hizmet verecek kütüphanede gençlerin derslerini çalışacaklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Buralar Or mezbelelikti, rezaletti. Çünkü orada ben çalıştım. Gıda toptancıları sitesiydi. Aynı zamanda top sahası vardı. Orada futbolda oynadım. Bütün bunlarla beraber orayı çok iyi biliriz. Geçmişteki bütün o video kayıtlarını falan görmek... Göstermek suretiyle nereden nereye. Mesele bu. Eğer ülkemizi ayağa kaldıracaksak, ülkemize güzellikler kazandıracaksak ne yaptın, bunu ortaya ispatlaman lazım. İşte biz bunu ispatlayarak geleceğe yürüyoruz. Lafla bu işler olmuyor. Onun için Rami Kışlası, o bölgede yaşayanların ki Süleyman kardeşim de o bölgede yaşamış bir insan olarak oradaki okullarda okumuş bir insan olarak. 40, genç yanımıza geldiler. Onlarla biraz hasbihal ettik. Başkanın 5 dakikada biz okulumuzdan buraya geliyoruz diyorlar. Böyle bir çekim alanının oluşusu, Rami Kışlası'nın böyle bir duruma gelmiş olması bir İstanbullu olarak, doğup büyüdüğüm o bölgede böyle bir kütüphaneye kavuşmuş olmak bizim için bir ihtihar vesilesi. Erdoğan, Ankara'daki milletlerin ayrı, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde ayrı bir iftihar soruldu. Rami Kütüphanesi'nde ilk etapta 200 bin civarında kitapla başlayacaklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ek bükçe ilave etmek suretiyle dünyanın değişik yerlerinden kitaplar getireceklerini anlatan Erdoğan. Türkçe yayınların yanı sıra uluslararası yayınlarını da kazandırarak kütüphaneyi gerek ülkeden gerek yurt dışından akademisyen ve öğrencilerin ilgi duyacağı bir merkez haline getireceklerini vurguladı. Terör örgütlerinin başlarını ezdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece kültür alanında değil, burslardan kredi ve yurtlara, İBE programlarından sportif faaliyetlere kadar her alanda gençlerin yanında olduklarını aktardı göz aydınlıkları olan gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu. Bu, yetimizin 100. yılı. Dolayısıyla bu 100. yaşını da farklı bir şekilde kutlamak üzere adımlarımızı atıyoruz. İşte bu eserler, 100. yılımızı kutlamanın bir adıdır, markadır. Bir takvim değişikliğinin ötesinde anlamlara sahip 2023'ü, her bakımdan en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içindeyiz. Türkiye yüzyılı vizyonumuz, işte bu irade ve gayretin vücut bulmuş halini temsil ediyor. Son 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla adeta ilmek ilmek dokuyarak, ülkemizi böyle bir dönüm noktasının eşine getirdik. Altyapı eksiklerimiz vardı, büyük oranda bunları giderdik. Türkiye artık o geçmişteki altyapı sıkıntılarını yaşamıyor. Demokraside sorunlarımız vardı, çözdük. Milli irade önünde engeller vardı, kaldırdık. Güvenlikte sıkıntılarımız vardı, hallettik. Diyarbakır'ın, Van'ın, Hakkari'nin halini düşünün. Ne hale getirmişlerdi çukurlarla o illerimizi? Bunları büyük oranda çözdük, hallettik. Artık gece Diyarbakır'da benim vatandaşım sokağa çıkabiliyor, restoranlarda, kafeteryalarda buluşabiliyor. Bu hale geldik. Terör örgütleri ayağımıza bağlıyordu, başlarını ezdik. Kimi zaman ihanete uğradık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan spora, sosyal yardımlardan dış politikaya kadar her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini ifade etti. Ekonomik göstergelerin tamamında, ülkeyi 20 yıl öncesinin tablosuyla kıyas dahi edilemeyecek seviyelere getirdiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu. Sevgili Kendi 50 meşakli süreçte zorlandığımız vakitler oldu. Kimi zaman ter döktük, kimi zaman ihanete uğradık, kimi zaman saldırılara maruz kaldık. Kendimiz bedel ödesek de hamdolsun ne gençlerimizin ne de milletimizin hiçbir ferdinin ayağına taş değmesine asla müsaade etmedik. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in şu tavsiyesini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık, Allah'a dayan, saye sarıl, hikmeterem ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Evet biz de saye sarıldık, yani çalıştık, hikmeterem olduk, kaderin üzerindeki kadere ittiba ettik. Sizlerin şu kardeşliğine, sevdasına, salonlara sığmayan heyecanına baktıkça verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğini gördük. Şimdi de yeni bir hamleyle hep birlikte ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Bunun için önümüzdeki en önemli sınav 2023 seçimleridir. Sizler bu seçimlerin en önemli aktörlerisiniz. Türkiye yabancı medya organlarının ifadesiyle tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacak. Millet olarak bu seçimlerde sadece adaylar arasında bir tercihte bulunmayacağız. Vereceğiniz oyda aynı zamanda eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız. Türkiye yüzyılı vizyonumuzda güzel, mutlu ve müreffeh yarınlara yelken açacağız ya da krizin, kavganın, belirsizliğin, siyasi istikrarsızlığın eksik olmadığı eski Türkiye iklimine tekrar döneceğiz. Altılı Masa Sözleri Masa Türkiye vaat ettiğini, nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ettiğini sizler de görüyorsunuz, diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok, ifadelerini kullandı. Kavga gürültü aldı başını gidiyor. Erdoğan, şunları kaydetti. İşte biz 20 yi... Ve nereden aldık, nereye getirdik, her şey ortada. Şu anda daha ortada bir şey yok. Kavga gürültü aldı başını gidiyor. Bunların anayasadan da haberleri yok. Bir defa anayasayı nasıl değiştireceksin? Ondan da haberleri yok. Ne diyor? Hemen seçime gideriz diyor. Allah Allah. Seçime gitmenin de şartları var. Daha seçim mi kazandın? Cumhurbaşkanını mı seçtin? Niye göre şu anda kalkıyorsun da seçime gidiyorsun? Onca toplantı yaptılar, ortaya vizyon, proje namına hiçbir şey koyamadılar. Ajans mahsulu üçüncü sınıf sokak tiyatroları dışında gençlerimizin dikkatini çekecek hiçbir adım atamadılar. Ama bu arada yurt dışından çok çok önemli adamları, işte Cehojlar, filan, falan onlar geliyor. Yok bilmem işte Merkel'in danışmanıymış, yok şunun danışmanıymış. Bu millete yerli ve milli yöneticiler lazım. Erdoğan, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine değinerek şunları söyledi. Cumhurbaşkanı adayı olarak ilanetli başına karar alamayan, talimatta hareket edecek güdümlü bir figür tarifi yapıyorlar. Kendilerinin bile güvenmediği birine milletimizin güvenmesini istiyorlar. Kendilerinin itibar etmediği bir siyasetçiye, Amerika'sından Rusya'sına, Çin'inden Avrupa'sına dünya liderlerinin itibar göstermesini bekliyorlar. Trajikomik bu tabloyu da yüzleri hiç kızarmadan, gençlerimize eşitlikçi demokrasi diye yutturmaya kalkıyorlar. Gençlerimizin zaten böyle bir şeyi yutmayacağını çok iyi biliyorum. Benim bildiğim, tanıdığım gençler böyle bir saçmalığa ve akıl tutulmasına asla itibar etmez. 2023 seçimleri tüm bu saçmalıkların, zırvaların çöpe atıldığı, Türkiye yüzyılının güneş gibi üzerimize doğduğu bir minat olacaktır. Bu konuda en çok siz gençlerimize güveniyorum ve şimdi de siz gençleri dinlemek istiyorum. Cengiz Kurtoğlu gençlerle bütünleşmemize vesile oldu. Sağlık görevlisi Hande Kalaycı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde, Fest sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun Duyanlara Duymayanlara Şarkısını Söylediğini Hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygularını sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı. Cengiz kardeşimin özellikle böyle bir sürprizle karşıma çıkması ve beraber düet yapma fırsatını vermiş olması, gençlerle de orada bütünleşmemize vesile oldu. Hatta bir ara eğildim kulağına, biraz tize çık dedim. Onun tizleri çok yanıktır ve onu da yerine getirdi. Gerçekten bu dalga dalga, gençliğimizin içerisinde de yer buldu. Sevdiğim bir sanatçıdır ve bundan sonraki süreçte de inşallah birçok yerde beraber olacağız. Erdoğan'ın sesinin güzel olup olmadığını sordu kalaycı, benim sesim kötü yanıtını verdi. Fethiye Körfezi'nin temizliği için destek talepi. Türk dili ve edebiyatı. Biyatı 2. sınıf öğrencisi Sude Pehlivan, Fethiye Körfezi'nin arıtma sistemi olmadığını ve temizliğinin yapılmadığını belirterek, mevcut yönetim 2019 yerel seçimlerinde burayı temizleyeceğini vaat etmişti ama 4 yılda hiçbir adım atılmadı. Siz el atmadan da bu konu çözülmeyecek, böyle belli oluyor. Fethiyeliler olarak konuyla ilgili desteklerinizi bekliyoruz efendim diye konuştu. Behlivan, dün açılışı yapılan Rami Kütüphanesi'ne hayranlıkla baktığını ve en kısa zamanda gezmek istediğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Rami Kütüphanesi'nin çok farklı özelliklere sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti. Bunlar hiçbir körfezi temizleyemezler. Çünkü ben belediye başkan adayı olduğum zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni şöyle tanımlamıştım, çöp, çukur, çamur. Çünkü öyle bir İstanbul teslim almıştım. İstanbul'da çöp dağları vardı, çukurlar vardı, çamurlar vardı. Bütün bunlarla beraber meşhur Ümraniye çöp patlaması olayı vardı, 40 civarında insanımız orada ölmüştü. Haliç'i aldığım zaman Haliç tamamen kokuyordu. O semtte, o civarda doğdum, büyüdüm, yaşadım ve biz orada kokudan geçemezdik ama geldik hemen Haliç'i temizledik. Haliç yine zaman zaman kokmaya başladı. Erdoğan, Aliç'ten çıkan çamuru pompaş sistemiyle 9 kilometre mesafedeki taş ocağına naklettiklerini anlatarak şöyle devam etti. "600 tüm bahçesi gibi bir yer kazandık. Şu anda orada bir alan var, onu yaptık. Haliç'i temizledik, Haliç'te şimdi balık tutuyorlar. Fakat Haliç yine zaman zaman kopmaya başladı. Çünkü dedim ya çöp, çukur, çamur, bunlarda bu var. Haliç daim temiz olsun diye İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e tüneller açtık ki oradan gelen suyla Haliç daima temiz bir su imkanına kavuşsun dedik. Bunu da başardık ama şimdiki beyefendinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu böyle bir derdi yok. Haliç her an tehdit altında. İzmir Körfezi'nde de şu anda sıkıntı söz konusu. Şu anda bütün bu sıkıntılı yerlerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, yürütüyoruz ve aynı şekilde bunları yapmaya yine devam edeceğiz. Çünkü benim milletim ah diyorum. Şu CHP'yi bir anlasa da buna 2023 te öyle bir ders versin ki bu gençlik bir daha bunlar belini doğrultamasın. Erdoğan ile 8 yaşında çektirdiği fotoğrafı gösterdi. Programa İzmir'den katılan Gülşen Taşol'un 8 yaşındayken İzmir'de Evka 4 Spor Kompleksi'nin açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf gösterildi. Erdoğan, Gülşen, çocukluğunla şu andaki halin hiçbir birine benzemiyor. Ben yanlış mı söylüyorum? Benziyor mu? dedi Taşol, belki biraz gamzeler, dişler, o benziyor olabilir ifadesini kullandı. Taşol, o gün tek isteğinin Erdoğan ile fotoğraf çektirmek ve bir gün öncesinde annesine yazdırdığı mektubu vermek olduğunu anlatarak, o gün hem fotoğraf çekilip hem de mektubu size ulaştırabildim. Mektubun içeriğinde de sizden bir bilgisayar rica etmiştim ve aradan bir hafta geçtikten sonra o bilgisayar bana geldi. Ben 25 yaşındayım şu anda, bilgisayar programlama son sınıf öğrencisiyim diye konuştu. Erdoğan'ın peki o bilgisayar duruyor mu sorusuna saklıyorum, klavyesini, her şeyini tek tek saklıyorum diyen Taşol, bunun için size çok çok teşekkür ediyorum. Bu anımı şu anda burada size anlatmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Bunun için size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi ki varsınız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşoldan annesine selam söylemesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde meclis çoğunluğunun nasıl bir önemi var, sorusuna şu yanıtı verdi. Tabi belli oranlar ve sayılar parlamento içinde sizi özellikle yasal düzenlemelerden öte, fırsat olsa anayasal düzenlemeyi getirmesi bakımından çok önemli. Mesela 400 rakamını yakalamak ciddi manada ne yapar? Parlamentonun gücünü çok artırır ve anayasal düzenleme, değişiklik gerektiği zaman da siz o gücünüzle anayasal değişikliği de yaparsınız. Mesela bizim şu anda yasal düzenlemeler noktasında sıkıntımız yok. Cumhur İttifakı olarak yasal düzenlemeleri yapabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile ilgili zaman zaman bazı sıkıntıları farklı kurumlar sebebiyle yaşıyoruz. Yani her şey parlamentoda bitmiyor. Parlamentonun dışında da bazı kurumlar sebebiyle takılmalar olabiliyor. Ama bütün bunlara rağmen biz yolumuza kararlı bir şekilde yürüyoruz, yürüyeceğiz. İşte bu seçim o bakımdan çok çok önemli. Ben gençliğe bu bakımdan çok güveniyorum. Gençlik eğer bu sandıkları inşallah şöyle patlatacak olursa, hele hele bize bir de anayasal noktada bir değişim gücü verecek olursa, o zaman bizim ülkemizi yönetme noktasındaki gücümüz çok daha farklı olacaktır. Ben şu an bizi işte bize olan ilgi alakasında bunu görüyorum, meydanlarda bunu görüyorum. İşte bugün Mola'yı gördük, Fethiye'yi gördük. Şu anda siz gençlerle bu arada birlikteyiz. Gittiğimiz her yerde hamdolsun milletin ilgi alakası, Volkswagen Arana'daki o toplantı, o da çok çok güzeldi. Bundan sonraki yapacağımız toplantılarda önümüzde denizli filan var, orada bunları yapacağız. Bu haliyle meclise bu işi götüreceğiz. Başka bir gencin başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifine karşı muhalefetin tutumuyla ilgili sorusu üzerine Erdoğan şöyle konuştu. Mal Sabah başka. Bunlar da yalan neblebi çekirdek gibi. Dürüstlük diye bir şey yok. Bunlar zaten yasal düzenlemeyi teklif ettikleri zaman böyle bir şeye zaten ihtiyaç yok ki. Bu teklifi yaptığın zaman benim ülkemde başörtülü olarak bari, asker, subay var mı? Ha? Yargıda var mı? Ha? Nereden çıktı bu iş? Dert başka. Ne yapacak? İstismar. Bunun adı siyasi istismar. Yanına da birkaç tane başörtülü bayan alıyor. Bak diyor, biz bu konularda samimiyiz. Dürüst ol dürüst. Hiçbir zaman siz samimi olmadınız, dürüst olmadınız. Bizim başörtülü kızlarımızı senin genel başkan yardımcın, ikna odalarında başlarını açtırmak suretiyle onlara zulmetti. Niye yalan söylüyorsun? Dürüst ol. Biz dedik ki şeyi sağlam kazığa bağlayalım. Gel o zaman dürüstsen, samimiysen anayasa değişikliği yapalım ki ikide bir önümüze çıkarma, bak hemen, randevu bile vermediler. Size bu ziyareti yaparak konuşalım. Beğenirsiniz beğenmezsiniz biz size bir anayasa değişiklik metni teklif edeceğiz. Beğenirseniz eyvallah. Beğenmezseniz olması gereken neyse siz bize teklif edin. Ona göre de bu anayasa değişikliğini yapalım. Ama ne yaptılar? Arkadaşlarımıza randevuyu vermediler. Arkadaşlarımız da mecburen sadece Cumhur İttifakı olarak bir araya geldiler, konuştular. Biz şimdi bu haliyle meclise bu işi götüreceğiz. Mecliste de komisyonlarda çalışmalarımızı yapacağız. Hiç olmazsa alınacak neticeyi kim görsün? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, millet görsün. Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel mağduru Zülfiye Ceyhan'ı ziyaret ettiği görüntülerin gösterilmesi üzerine şunları söyledi. Zülfiye teyze gerçekten eti ekmeği çok güzel yapmış. Evinin altında pideci dükkanı var. O Kumluca sel afetinde biraz darbe yemişti. Fakat çok candan bir insan, hoş bir insan. Biz de daha sonra ziyaretine geç de olsa gittik. Konyalıların meşhur etti ekmeği var ya orada Zülfiye teyzemizden onu yedik. Hizmetimize devam edeceğiz. Diğer bir gencin, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarının ardından muhalefetin yanan yerlerin otel yapılacağı yönünde iddialarda bulunduğunu anımsatıp, bu iddialarla ilgili düşüncelerini sorması üzerine Erdoğan, şunları söyledi. Maalesef bu muhalefetin her zamanki yalan politikası. Şimdi senin hemen arkanda tarım ve orman bakanım var. Biz müteaddit defalar hep bunları söyledik. Bizim bütün derdimiz süratte bütün buralarda hemen köy evleri ise köy evlerini yapmak, Normal konutlarsa bu konutları yapmak ve bir diğer taraftan da birebini açlandırmaya gitmek. Geçen hafta Manavgat'taydık. Humluca'dan Manavgat'a geçtik. 450 kadar köy evini bitirdik. 1450 450 daha yapılıyor. Bunları sahiplerine teslim ettik. Hatta oradaki kardeşlerimizden bir tanesi, ben inanmıyordum ama siz bu kadar kısa zamanda bu konutları yaptınız ve bize teslim ettiniz dedi. Adeta villa gibi bunlara köy konutları yaptık. Bir vatandaşımızın evinde de o akşam konakladık. Türkiye'de maalesef muhalefetin siyasette hiçbir zaman dürüst ilişkisi olmamıştır. Hep yalan. Bizi dünyaya şikayet edecek kadar Türkiye'deki muhalefetin kalibresi maalesef kayıptır. Bizi Batı çok iyi anlıyor, gelip gördükleri zaman, bu kadar kısa zamanda siz bunları nasıl yaptınız, deyip şaşırıyor. Onlar istedikleri kadar yalan söylesinler, biz hizmetimize devam edeceğiz. Bu seçim bunların tasfiye seçimi olacak. Erdoğan, Öre geldiklerinde Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğunun 6.100 kilometreyken, şimdi 28.500 kilometre olduğunu aktardı. Bunların bir kısmının otoyol olduğunu bildiren Erdoğan, şu anda yaşadıkları ve köprüleriyle Türkiye'yi düşünün. İstanbul'u İzmir'e bağlarken daha önce burası 7 saatte alınıyordu, ama şimdi 3 saat, 3 saat 15 dakikada İstanbul'dan İzmir'e ulaşıyoruz. Bunun içinde Osman Gazi Köprüsü ayrı bir güzellik manisa İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli ayrı bir güzellik, diye konuştu. Erdoğan, Bay Kemal İzmir Milletvekili, İzmir'de belediye onlarda. En ufak bir yağmurda filan İzmir körfezi felaket. İnşallah bu seçim bunların tasfiye seçimi olacak. Bunları tasfiye etmek suretiyle de milletimiz bunlara en güzel dersi verecek, dedi. Erdoğan, bir... Bir gencin, geçtiğimiz günlerde altılı masadan biri bir televizyon programında hepimiz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Cumhurbaşkanı da biz ne dersek onu yapacak, dedi. Spiker de, peki seçilen Cumhurbaşkanı sizin dediklerinizi yapmazsa ne olacak? İyi sorduğunda, kriz çıkar, yeniden seçime gidilir, diye bir cevap verildi. İlk defa bir siyasetçi krizi vadederek o istiyor. Açıkçası ben böyle bir siyasetçiye milletimizin tenezzül edeceğini zannetmiyorum sözleri üzerine bir şey söyleyeceğim sana. Öyle deme. Profesör. Profesörler her şeyi bilir, dedi. Böyle bir şeyin kararının meclisten çıkması gerektiğini belirten Erdoğan, mecliste bu çoğunluğa sahip olduğunu neye göre konuşuyor? Maalesef bunlar sevgili kardeşim siyaseti bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. Ne zaman? Şu seçimde. Bunlar yanımızda bu kadar kaldılar ama hiçbir şey öğrenememişler. Çünkü üst üste bunca seçimler kazanmış bir AK Parti var. Bunlar da güya işte bizimle beraber bu yolda yürüdüler ama bir şey öğrenememişler diye konuştu. Bir genç tersine yürümüşler başkanım sözü üzerine Erdoğan maalesef ama çok güzel bir yere dokundum Aynen hani o yürüyen merdivende birileri de tersine yürüyordu ya şimdi de bunlar tersine yürüyen merdivenlerde beraber yürüyorlar Hayırlı olsun ifadelerini kullandı Erdoğan HDP geçen hafta kendisi aday çıkaracağını açıkladı sizin bu konu hakkında yorumunuz nedir sorusuna şu yanıtı verdi. Zaten bunlar komplo içinde komplo. Bunlara hiç kafayı takma. Az önce söyledim ya yalan üstüne yalan. Şimdi hepsi bu konuda birbirinden çok daha maharetli, yalanda yarışıyorlar. Ama biz dürüstlükte yarışıyoruz. Farkımız bu. Onların kim hangisi aday çıkaracak, çıkarmayacak bunlara hiç kafayı takmayın. Biz işimize bakalım. Cumhur İttifakı olarak biz ne yapacağız? Biz ona bakalım. Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Erdoğan, yakın zamanda açıklanan tarımsal kobi kredisi sayesinde gıda enflasyonunda bir azalma olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, ben futbol oynadım ya şu anda pası Tarım Bakanıma atayım, dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kişçi de 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde 1,8 milyar lira olan üreticiye verilen destek miktarının 2022'de 40,4 milyar olduğunu belirterek, bu çerçevede de 2002'de sadece 98 milyon ton olan üretimimiz inşallah tüm zamanların rekoru olacak. Resmi rakam açıklanmadı ama bizim beklentimiz 128,6 milyon ton olması yönünde bilgisini verdi. Su ürünleri alanında da 62 bin ton olan üretimi 525 bin tona çıkardıklarını dile getiren kirişti şöyle devam etti. Bir bir gün için arık sadece su ürünlerinden iyileştiriyoruz. 2002'de 65 milyondu nüfusumuz, bugün 85 milyon. 2002'de Muğla'da bir turizm beldesi, önemli bir turizm destinasyonu, burası da dahil tüm ülkemize gelen turist sayısı 15 milyondu, şu anda 52 milyonu bulduk. 85 milyon kendi vatandaşı, 4,5 milyon, burası bir sığınak olabilir deyip bize gelmiş, sığınmış olanlarla beraber 90 milyon, 52 milyon turist. Bu da yetmez 30 milyar dolar da Sayın Cumhurbaşkanım ihracat gerçekleştirdik. Malum 2002'de bizim ihracatımız sadece tüm Türkiye için bütün ürünler için 36 milyar dolardı, 30 milyar doları tek başına tarım ve gıda ürünlerinde gerçekleştirdik. Allah izin verirse bu yılın sonu itibariyle inşallah 36 milyar doları, 2002'deki o rakamı tek başına tarım sektörü karşılamış olacak. Biz bütün üreticilerimize müteşekkiriz. Üreticilerimizin yanındayız. İşte tarımın her zamankinden çok daha fazla destek ve ilgi gördüğünü, üreticinin de bunun karşılığını verdiğini, son açıklanan kredilerle ve kredi limitlerindeki artışlarla da hem kobi düzeyinde hem de üretici düzeyinde çok daha güzel hizmetler olacağını dile getirdi. Bunun bedelini bire yüz bire binası ödeteceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde İsveç'te hain teröristler hadsizce bir eylem gerçekleştirdi. Bu aşırı eylemler PKK, PYD'nin orada sıkışmasından dolayı mı kaynaklanıyor? Yoksa İsveç makamları bu eylemlere göz mü yumuyor? sorusuna şu yanıtı verdi. İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme noktasında bizden ricada bulundular. Başta Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, iyi bir dostumuz, iyi bir insan. Biz de peki dedik, kendileriyle bir araya geldik, konuştuk, ettik ve orada bazı sözleşmeler de imzalandı. Ama biz kendilerine bir şey söyledik. Bak dedik, yani bize eğer sizdeki teröristleri teslim etmeyecek olursanız biz bunu zaten meclisten geçiremeyiz. Meclisten bunun geçmesi için her şeyden önce yüzü aşkın 130 civarında listeleri de verip bu teröristleri bize vermeniz lazım. Bunlar maalesef bunu yapamadılar. Sonra başbakanları fena bir insan değil bize bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette de biz kendisine basın toplantısı yaparken sizde Bülent geneş diye birisi var FETÖ'cü, bu Bülent geneşi bize deport edin, verin dedik. İlginçtir onların yargısı Bülent geneş'in bize deport edilmesini reddetti. Bunların caddelerinde sık sık zaten PKK'nın gösterilerini izliyoruz ve kendilerini de uyarıyoruz. Ama bütün bu uyarılara rağmen ne yazık ki PKK'nın PYD'nin bu gösterilerde durdurulması filan falan diye bir şey söz konusu olmadı. Şu anda meclis başkanlarının bize bir ziyareti söz konusuydu. Meclis başkanımız da bu ziyareti reddetti. Çünkü bunlar hala Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Şu an itibarıyla da bu ziyaret gerçekleşmeyeceği gibi onların İsveç'te bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir. Erdoğan, sadece İsveç ve Finlandiya'da değil Almanya'da, Fransa'da ve İngiltere'de terör örgütlerinin boy göstermeye devam ettiğini belirterek, Türkiye olarak bunlara karşı tavrımızı buna göre belirleyeceğiz. Attıkları bütün adımlar Türkiye'de bunlar istediklerini gerçekleştiremedikleri için güya dışarıdan bizi kuşatacaklar. Ya böyle bir şeyi yapamazsınız. Türkiye'de şu anda onuru, gururu dört dörtlük sağlam olan bir iktidar var. Onun içinde bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle terörle mücadelede Türkiye'yi dışarıdan kuşatamazlar. Çünkü Türkiye kendi içinde çok kavi, çok sağlam. Bunlara da bunun bedelini bire 100, bire bin ödetiyoruz, ödeteceğiz. İfadelerini kullanıyorum. Öğretmenim. Evet, yönetmenim. Merhabalar. Yayında öğretmenim, Ben mavi ışık yanıyor. Bayrağımızı iletiştireceğiz. Şey kadar göklerde dalgalandıracağız. Burada şurada var. Şu an şu, şey var, şu başka ülkenin gölgesinde Ay, var olmadan dalgalanacak ki. bayrağımız. Diyerek açtığı Türk Ay, bayrağını... Bilmem, yani... Anadolu şu Ajansı ya, Şurada üçü birden bir vardır Bunlar ilgini çekebilir Şu, şu mu? Bu premium her şey dahil Moritius Club'da Aha Orayı okuma canım oğlum Yeni de Allah reklamda şey yapıyor ya Diksiyon güzel ama değil mi? Olabilir Tarık Bey Biz bunun için para alıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Tarık Bey Şarjı çarp bitiyor ama sinkinin ya Yayın akışımız nasıl gidiyor? Aa güzel gidiyor yönetmen. Şu anda bir ilgi şey var. Bir dakika Twitter'dan bakayım da şeye. hemen haber bültenimiz devam ediyor. Şu an yönetmen içeri girdi. Aa müdahale gidiyor şu an yönetmen. Yine umarım iyi Aha bak. Görün görün yönetmeni bak bak görün ya. Ya niye şey yapıyor ya Ta ha evet şu aracı Yönetmeyim <gülüyor> Twitter'da şu anda Dur bakayım bir Yenileyim ekranı Evet ana, Şu an Twitter'da e, Prime Time Evet Tarık <gülüyor> 11 var efendim Ki haklılar e, Saat 8'de olması lazım ki Evet Tarık Prametime zamanı yok saat 8 Evet Onu biraz geçince ne Diğer bir şey var bir dakika ama araçlar Araçlara onu destek yok Şuradan 66 Evet Tarık Bey Şuradan e, 26 Evet Tarık Bey Şuradan kaç oldu toplam? Oba burada 76 Çok iyi Tarık Bey Şu, Diğer aracıdan da 70. Evet Tarık Bey. da zam yapıyorum. İzlenme sayılarımız gayet iyi. Toplam kaç oldu yani? Toplam 200'e yaklaştık. Ha toplamla ya toplam 200 ediyor ha. Aynı. Ama Twitter'da haklılar çünkü şey var. Prime Time zamanı var 8 O geç. 108 diyor ya. Neyse devam ediyoruz efendim. Diğer haberimiz bunu sevmedim bu şeyin. speaker şey gidiyor ya. Ve şuradan bir şey yapayım. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamaları yaptı ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu arada bir saattir sizlerle birlikte olacağız efendim. Bir saat sonra biz ayrılan sürenin sonuna geleceğiz ve diğer haberimize geçiyoruz. Efendim montlarınızı sıkı giyin çünkü kar geliyor. Harita yayınlandı. Üzeli haberi, e, üzeri haberi verdiler. Gerçi sevindirici haber bir nevi. Türkiye'nin üzeri bomboş. Eğer kar yağış olacak mı? Haritayı paylaşıp üzeri haberi verdiler. Aa, maalesef Türkiye'nin üzeri bomboş. Aa, ah, kar gelmiyor. Kurak geçen ayların ardından herkes merakla kar yağışını bekliyor. Vatandaşlar arasında kar ne zaman yağacak sorusu sormaya devam ederken Hava Forumu'ndan üzen, üzen bir paylaşım geldi. Hava Forum diyor ki sosyal medya hesabından yeni haftada Avrupa'nın soğuk havayla karşı karşıya kalacağını, Türkiye'nin ise ılık kesimde kalacağını duyurdu. Harita yapılan paylaşımda Türkiye'nin üzerinin boş olması dikkat çekti. İşte son dakika hava durumu haberlerinin detayları. Haber. Haber. Güncel son dakika kar yağışı olacak mı haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler Türkiye'nin üzeri boynu boş son dakika kar yağışı olacak mı haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler Türkiye'nin üzeri boynu boş son dakika haberi Burak geçen ayların ardından herkes merakla kar yağışını bekliyor vatandaşlar arasında kar ne zaman yağacak sorusu sorulmaya devam ederken hava forumdan üzen bir paylaşım geldi Hava Forum, sosyal medya hesabından yeni haftada Avrupa'nın soğuk hava ile karşı karşıya kalacağını, Türkiye'nin ah, ah. ise ılık kesimde kalacağını duyurdu. Haritalı yapılan paylaşımda, oh, oh, bugün boş olması dikkat çekti. İşte son Ay, dakika ya. hava durumu haberinin detayları. Son dakika, Türkiye, burak geçen kış mevsiminde ne zaman kar yağışı olacağını merak ediyor. Bazı bölgelerde kar olsa da geçtiğimiz yıllara nazaran sıcaklıkların oldukça yüksek seyretmesinden dolayı istenilen verim alınamadı. Hava Forum, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üzen haberi verdi. Hava Forum'dan yapılan paylaşımda, yeni haftada biz ılık tarafta kalıyoruz diğerin diksiyonu güzel bu eee bu kendini yerim yansımış durumda. Bu çok değil, o da diğerine devam edelim. Bu diksiyon durum biraz şey. yurdumuzda Roban gibi bakıyor ya abi. Rakip ifadeleri kullanıldı. Go. Yeni haftada adım alfak adım alfak Araştırma hakkında komisyonu konferans late. Ben olasını haritasına da durum yansımış oldu. Ha Türkiye üzerindeki boşluğu. Daha mı? 25 Şubat'ta yurdumuzda takip Okuma okuma havafor hava var ya bu şeyinki daha güzel ya duayım Trans bu ay yok, yok bak sen şu dineme bir saniye şu daha güzel bir tane şunu şey yapsın da <gülüyor> tamam. şurada var ne kapat bakalım Şeyim var, Microsoft'un süper spikeri. Bak, gösterin. Şu işte, bak, aynı haber. Bak, mesela. Abi birkaç haber destekliyor öyle de. Bakayım, yakacak. Niye o ya oğlum? Bak, ses, eski, ön sesle geliyor bak. CPU zorlanıyor. Ne yapacağım ben? Oyunda oynamıyorum yani. Ha alt tarafa haber okuyor. Allah Allah. Son dakika kar yağışı olacak mı? Tayyip aylaşıp üzen haberi hmm. verdiler. Türkiye'nin üzeri bomboş.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 Hava Forum, sosyal Artık medya yani. hesabından e, yeni haftada şey Avrupa'nın soğuk hava ile karşı karşıya kalacağını, Türkiye'nin ise ılık kesimde kalacağını duyurdu. Haritalı yapılan paylaşımda Türkiye'nin üzerinin boş olması dikkat çekti. Sen de Discord İşte son dakika hava durumu haberinin detayları. Ha? Takip He? Sana bir şey gösterdi. Ama. son şey dakika gösterdi. Yani hmm. Türkiye, arkasında. kurak geçen kış mevsiminde ne abi zaman kar yağışı olacağını merak ediyor. Ya. E ne yapıyor onda? Bazı yani, bölgelerde evet, kar olsa vallahi. da geçtiğimiz yıllara nazaran sıcaklıkların şey yüksek seyretmesinden dolayı Skor. istenilen verim alınmadı. Ha, hava açalım. Forum, konuyla ilgili ha, Twitter geçireyim. hesabından Yok, yaptığı paylaşımda üzerinden veriverdi. Hava Forum'dan ben yapılan paylaşımda yeni haftada biz ılık tarafta kalıyoruz. Avrupa'ya ise soğuk hava iniyor. Kar ha. olasılığı haritasına da durum yansımış durumda. Türkiye'nin yüzeli bombosh üzücü. Ama her ne diyor? Umarız ay sonu ve Aslında Şubat'ta yaşadığımızda bu durum değişir. Takipteyiz. İfadeleri kullanıldı. Aa. Meteoroloji Mesela son raporu şey. çıktı. Meteor Koroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ya son ya. değerlendirmelere göre ise Arman'ın kuzeyi, Böyle Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Çanakkale, yani. Balıkesir, Muğla, Denizli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevreleri, Antalya'nın batı yapay kesimleri, yapay Karaman, olan Nide. Olan Nide, Malatya, Malatya çevreleri ve Kayseri'nin güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve vs. İç Anadolu'nun güneydoğsunun yüksekliği, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri Baba ve Malatya'nın yüksek Acil. kesimlerinde karlı Yok. karışık yağmur canım, ve kar bunda. şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ha, kadın da ha, Emel, Emel misin? ve Doğu kesimlerde Yok, yer yer pus ve sis bekleniyor. Yok, çabuk görüntüyü ben. Ne yapayım ya? Mevsim yani normallerinin üzerinde seyretmeye de devam etmesi bekleniyor. He! Şimdi benim Marmara. arka planları şey ya, şu yeşil örtü ya, şura. Hı hı. Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyiyle şey, Çanakkale ve, ve arkasına, Balıkesir çevrelerinin hafif, hafif yağmurlu böyle. geçeceği tahmin Hadi ediliyor. Ya. Bir yere kaldık yeşil Ege. ya. Şunlar bak şu. Parçalı şey. ve çok bulutlu, muğla, denizli çevreleriyle aydının güneyinin sağnak işte, yağışlı geçeceği OBS tahmin ediliyor. Var mı? OBS değil de şey vardı, onu da... Açalı ve çok bulutlu, Doğu şey Akdeniz ile Antalya'nın batı Onun ilçelerinin sağnak yağışlı, yüksek kesimlerinin o karla, karla karışık yağmurlu ve yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu. Başka bir şey göstereceğim onda sonra. Açalı ve çok Aç. bulutlu, şey karaman mi? ve nişan çeveleri ile karsın yüksek kesimlerinin yani. yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düşünüyoruz sus ve yer yer sis bekleniyor. OBS bir şey yok, para vermez bir şey bedava bedava açık kaynak. Batı yarı yarıya çok da ve Marmara'da hafif, hafif ya. yağmurlu geçeceği tahmin şey? ediliyor. He? İç kesimlerinde pus ve yer yer sis var. OBS metiliyor. bunda olmaz can bunda olsun. Orta ve doğu do Karadeniz. Abi gireceğim o şifreyi hatırl şey yapamam. O yüzden ha çok bulutlu geçeceği tahmin oluyor. ediliyor. Sen bir de OBS indir. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis isteniyor. Doğu Anadolu'da yağmur. Şiddetli değişirim ya. Şifre parçalı ve çok bulutlu. Malatya çevrelerinin yağmurlu. Ya. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu. Er halde Parçalı ve çok bulutlu. Adıyaman, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batısının yağmurlu. Yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ha. Bölgenin doğu kesimlerinde Haydi. yer Arka yer kusvesiz bekleniyor. Evet. Bunlar ilgini çekebilir. OBS'yi indir bir de. Keşfedin premium her... OBS'yi tamam o da emin indirsin şeyi. O evet. Evan haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Bu spikerde hayır yok. Ee, evet. Yorumla ha şu an Twitch'te <gülüyor> Twitch'te de bir kişi izliyor. Ayıp yani ya Twitch'te. Kim bir kişi ya? Ben mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Twitch'te de bir kişi izliyor bizi. Yani sağ olun. Bir kişi de bir kişidir yani o da. <gülüyor> Neyse ana haber bürtünümüz devam ediyor. Şöyle yorumlara bakınca efendim bir olayda nasılsın diyor Kevin sağ olun. Selin gıcık atıyor sağ olun. Kaç kişi buradan? Bir kolayla bir 64 kişi olmuşuz. Teşekkürler. Oradan da kalp 26 kişi Uplife. Yönetmenim. Like, like, like'tan bir 60 kişilik işte o da var. Oradan yine bir iyi bir takipçi var. Görüntücü olur mu da ikiler ikiye katlıyor şeyi. Bayağı bu ülke bayağı bir iyiyim bunda. Bu ülkeye like'ta benden başka haber yapan yok zaten. Zutturur şeyler Yani şeyin TikTok'un farklı versiyonu. Bir de nonolay var. Yeni keşfettim bunu da. Bu da aynı şey. bu da Biraz daha ülkeye göre yeni olunca. Hani yine de bağlandık. Neyse devam ediyorduk. Yani diğer haberimiz oldu. Açacağım şeyim. Süremizdeki gödere, diğer haberimizde. Hadi gitmeden açtı sana yapayım şu. Ha dur şu diğer haber açayım o şu şey yapsın. Ha dur şey. Evet her siz bakıya kadar e, geldiğim hali savaş alanına döndü pompalı tüfekli e, Sesi yurtta ki markete gelsin ortada. Bir markette kasyer ve müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı. Kadının akrabalar da kavgaya karışınca ortalık savaş alana döndü. Olay yine çok sayıda şehit kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. kişinin gözaltına alındığı olayda kavgaya çok sayıda kişi darp edilip yaralandı. Esenyurt'taki markette e, yetersiz hangi? bakiye kavgası. Şey Akrabaları da karıştı. Gezin. Ortalık Hı. savaş Hı. alanına döndü. 15 Ocak 2023-2147 son güncelleme. 15 Ocak 2023, 21, e, 47, 15 Ocak 2023 ne? 22 hmm. ne İstanbul Hayal Esenyurt'ta et. bir markette kasiyer ve müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı. Kadının akrabaları da kavgaya karışında ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Polis ekipleri askeri kalabalığı OBS dağıtmak var, için şuradan. biber gazı kullandı. 2 ee. Ki kişinin gözaltına alındığı olayda kalbette kişi darbedilip yaralandı. O bir şey paralı değil mi? Takip et. Paralıyorsan takip et diyor ya. Esen yurtu karıştıran olay akşam saatlerinde her şey var. 1150. Hayal ettiğin yaz. Orada tabında bir var var var. Bir müşteri ile kasiyer arasında banka kartında yetersiz bakiye nedeniyle tartışması çıktı. Boşver buradan indirme. Arabalarını alarak markete geldi. Öyle mi? tartışma sonrası sinirlenen müşteri atama ve arkadaşlarını da yanına alarak markete geldi. He. su. Evet. Download tiger. Aman ya lan. Bilinme ve market çalışanları Öyle arasında evla. çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. He, çok sayıda polis Şu ekibi müdahale etti. Hafta. Zip indir. Zip. Zip, zip Bu zip, zip yani ne oluyor? Öyle mi? Ha yani iniyor şimdi bak. Bu yavaşlatmıyor mu? Diğerleri bilgisayarla yüklediği için o aya başladı. olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şimdi aklından ne geçiyor? Kalabalık grubu dağıtırken biber gazı kullandı. Mesela tanıttı Trump Müslüman. İki kişi gözaltına alındı. Ondan ne geçiyor? Çok sayıda kişide dart nedeniyle yaralanmalar oldu. Polis ekipleri market ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 25 tane hakkım var. Normalde paralı da. Bunlar ilgini çekti. %5'te saçtı. He? %5'te saçtı. Arabanın gerçek değerini biliyor musun? Paralini koyman lazım. %0 %0.5'ti. Hani o Türk filası. Paralmalım Allah'ım. okuyor gidiyor ya? Vakayımız şey. Efendim öncelikle ana haber biterimiz devam ediyor. Ee, birkaç dakikamız var. 4 dakika falan. Diğer haberimize geçiyoruz. Bu arada ee, yorumlara baktığımızda bir kolayda e, yine 62 devam ediyor artıyor giderek burada bir, burada geliyor yerinde 26 ise görüntülü önce daha da artıyor yönetmenim de 64 var burada wow, yine iyi. 64 ve Evet asıl o 156 burada yaka bu şey mi Beni ters mi gösteriyor? Onlar ters görmedim mi? Orada. Telefondan bakalım. Evet. Ha şey gibi belki ayna gibiyse yani. Öyle mi olur? Olabilir. Hı. Neyse diğer haberimize geçiyoruz değerli buradan yani Şuradan dur bakayım. Öncesinde yumruk yedi, son dakika haberine göre İngiltere futbolu karıştı. Tottenham artık geldi tekme attı. İnanılmaz onlar yaşandı. Son dakika haberine göre İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal Tottenham'a konuk oldu. Kuzey Londra derbisinde Arsenal sağdan 2-0'lık galibiyette ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Mat sonrasında ise ortalık fena halde karıştı. Karşılaşma boyunca hareketleri dikkat çeken Arsenal kalecisi Rumsdell müsabakanın ardından önce Richard Slisson ile tartıştı. Sonra ise tribünden gelen bir taraftarın tekmesine maruz kaldı. Bu olayla birlikte ortalık bir anda karıştı. Rotenim tribünden geldi. Kaleci Ramsdale'e tekme attı. İnanılmaz anlar. 15 Ocak 2023 2202 son güncelleme. Ya, 15 Adidas ee... <gülüyor> <gülüyor> Son dakika haberleri ha. İngiltere Premier League'in hey? 20. haftasında OBS Arsenal, Tottenham'a konuk oldu. Onun masa üstünde bir çıkarı var. Kuzey Londra derbisinde Arsenal, şey sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve liderliğine... Ha sonu. indirmiş he. Maç sonunda ise ortalık karıştı. Karşılaşma ha, oyunca hareketleriyle tıkak çeken bunu? Arsenal kalecisi i̇şte, Ranslar, Müsabakanın aşıklar. ardından önce Richarlison ile tartıştı Kapat sonra ise gelen bir taraftarın tekmesine maruz kaldı. Ha. Bu olaylar birlikte ortalık bir anda karıştı. CPU %100 ya böyle bir şey oldu. Çıkar onu nasıl O başı bu çekiyor ama O diğerleri de çekme görüyor musun Diğerlerde diğerleri de yok sanki. Oo. Allah Allah. Niye ya? Han bir dakika. Takip et. seni diğer taraftan Ay bir şey yaptı bu. Şuradan şey yapsın da orada kuralım. Sadece ışık şey açıyor. Şey Discord kullanıyorum ne be? Eee neydi? Bir net haber mi? Eski vardı da eskiden. Hıh. Evet. Çıkardın mı o süs? Yok diğer şey yapsın da. Şu, heh tamam. Şu okusun şey yap. Hani çıkart, çıkartıyor ay şurada Ne geçmiş ol. Kultun, Arsenal maçında Sen anlılmaz. Sen anlılmaz. Haa. İnanılmaz anlar. Bir bak abi de şey. Güzel bir daha bir giriş yap. Tamam. Ee, 15 Ocak 2023 22.02 şey? son güncelleme. 15 Ocak ha. 2023 22.02. Şey yapmamış mı ya? Şudan Şuradan bir gir. Ha, bak şu işte. Hmm. Son dakika haberleri İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal Tottenham'a konuk oldu. Kuzey Londra derbisinde Arsenal sahadan sıklıklık galibiyette ya. ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. öyle oldu? Maç sonunda o, ise ortalık o, karıştı. Karşılaşma oyuncu olacak. hareketleriyle dikkat çeken Arsenal kalecisi Ramsdarek Müsabakanın ardından önce Richarlison ile Tartıştı sonra ise tribünden gelen Bir taraftarın tekmesine maruz kaldı Bu e olayla birlikte mi? ortalık şimdi bir anda karıştı bir şey. Abi Üveydi etkilendirdi Öyle mi? He Dur sana oradan bir şey bulacağım şimdi Çok güzel bir şey ha. Kameranın istediğin gibi yapacağım Hadi be Ha çok şu arkayı var süper olur ya. Eee ne yaptı şimdi? Dur daha yapmadım da olur, ya. Olum oku Takip et. Son dakika haber. İngiltere Premier in 20. haftası Kuzey Londra derbisine sahne oldu. Tottenham ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği mücadele izleyenleri büyük heyecana sürükledi. 90 dakika boyunca oldukça gergin bir havada geçen maçı 2-0'lık skorla Arsenal kazandı. Hokçular bu sonuçla birlikte liderliğini sürdürdü. Tottenham ile Arsenal arasında oynanan karşılaşmanın ardından ise ortalık bir anda karıştı. Maç boyunca rakip takım futbolcuları ve taraftarlarına yönelik hareketleriyle dikkat çeken Arsenal kalecisi Ramsdale, müsabaka sonrasında da olayların başrolü oldu. Richarlison'dan Ramstaley'in yüzüne darbe. Son düdüğün gelmesiyle birlikte Totten'un forveti Richarlison ile bir tartışma yaşayan Ramsdale, rakibinden yüzüne bir darbe aldı ve polemi bırakarak kalenin yanında bulunan eşyalarını almaya gitti. Taraftar indi, tekme attı. Aron Ramsdale'in su şişesini aldığı sırada tribünden bir taraftar aşağı indi Beklem konularının o tarafta 23 yaşındaki file bekçisinin sırtına sert bir tekme attı ve ortalık bir anda alevlendi. <gülüyor> Güvenlik güçleri hemen araya şey girerek tekme atan Bak, tarih etkisiz hale getirirken saha içindeki futbolcuların tamam, tartışması arttı. Teknik direktörler araya girdi ve tartışmalar önlendi. İşte Ramsdale'in maç boyunca yaptığı. yaşan aldı. Ne bu şimdi yaşanandı. neyin dedi bu? Şimdi ben sana şey bulacağım. OBS'ye indirdik de. Tamam, tamam. Ben 64 64 mi, 32 mi Ben 64 yaptırmıştım abi diye. Yani. İşte Ramsdale'in o anları. Ana sayfaya dönmek için tıklayın. Heh, dur, kapanış yapayım bir sağa dolduralım. Anahtar kelimeler. Onu okuma, onu okuma. Son dakika Aron Ramsdale'ye at... <gülüyor> Efendim biz saatlik süremiz sonuna geldik. Ee, daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara da tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diye sonra çıkalım.